ufhahahahahah <gülüyor> abi farkında değilmiş gibi çek pampaaa evet abi şu anda gördüğünüz üzere jommik beraber zero kalibr oynuyoruz heyecanlandım abi sıkıyorum şu yere abi çok güzel ya yağmurla şimşek şekebekler var ya harikayın çok güzel olmuş yani savaş oyunu olmasa gel burada romantik tezi yap yani sevgimiz <gülüyor> valla billah Evet, yağmur yani pek terfi çok güzel gerçekten. Ah, direkt de bime girdi. Evet. Ay. Ben de öldürdüm. Bu arada arkadaşlar, Doğa abi hatırlarsınız en son beraber e, bir zombi oyunu oynamıştık Killing Floor diye. Evet, 2018 değil mi? 2018'de. Aynen, baya neredeyse 2018 abi o. Evet, Şimdi ise beraber böyle yeni bir oyun oynuyoruz Zero Caliber diye. Normalde bu oyunda bundan başka bu adamlara tek atmıyoruz. Bunu söyleyeyim. Bu şu anki elimizdeki silahlar bayağı gelişmiş olan versiyonlar arkadaşlar. Evet. Sağ olsun doğa bir de bana kendi e, kendi silahından birini verdi. Ben de o, o yüzden tekleyebiliyorum. Evet ben sniper kulesine çıktım şu an. Şurada bir adam vardı bana ateş edip edip duruyor kaçtım Vallahi ya. Beş tane, tam tane adam görüyorum ben şu an yukarıdan. Tankın üstünde var bir tane. O su su su su su. bir şeyler patladı. Bu arada evet, e, Temizlediniz mi? Hemen geliyorum. kişi var önümde, onları da hallettim. Evet, şu an ilerde de baya bir adam var gibi duruyor. Evet, ileride de baya adam var. Şu an onları halletmeye çalışıyorum. Şöyle hemen ben de tırmanayım. Vardı arkadaşlar, size büyük bir ihtimalle e, görüntü sol gözümden geliyor. Ancak ben şöyle size de göstereyim gayet nişan olabiliyorum. of ooo. adamları öyle göremiyorum ki sadece ateş ettikleri şeye e, evet, ışığı gece sıkıyorum Gece görüş türbünle gelsek daha güzel olurmuş aslında Vay evet. o da mı var? Vaayy Of ya of of çok yakın patlıyor Bir diğerlerden ateş ediyor ama nereden ateş ediyor? Haa <gülüyor> gördüm gördüm <gülüyor> ve vurdu. Şu an herhalde bir gömülme olması lazım. Gidelim. Abi. Evet, bak dibine bomba düştü dikkat et. <gülüyor> Dürmerden geldi o. Oo, oo, oo, oo. tamamen Allah'a emanet koşuyoruz şu <gülüyor> Öldürdüler. Herkes harikasınız ha. abeni canlandırdınız sağdan koldan her yerden geliyorlar ya bir daha mı geldim şu tam üzerime basmamız lazım galiba aynen evet. canlandım ee silahı da bırakmak lazım galiba silahı bırakmadan çaldırmıyorsunuz galiba. galiba artık şansla kosa edip olmuyor şu cılzık rolülsem o... Ha, izin vermiyor vermiyorlar dimi mi? Evet o kadar çok sıkıyorlar ki ee, Kurmaya cesaret edemedim Evet, evet. Oo, Arkamda görmüşler evet. keratayı yok Of of of of of her yerde Bu şey arada söyleyeyim. arkadaşlar boyunun en güzel özelliği Şöyle Eşyalara yaslayabiliyorsunuz silahınızı Of Arkadan dolaştı Geldim Evet O yüzden silahlarınızı şöyle yasayarak da kullanabiliyorsunuz Evet diğerlere yerlere dayama fizik olarak çok güzel düşünmüşler onu ya yani. ba Baya güzel ya Bu oyunun en sevdiğim mekanik. Resmen aramızda sızıyorlarmış gibi hissediyorum ya bir de simsiyah giymişler gözükmüyorlardı aynen seninle dediğin gibi adamdan hiç biri gözükmüyor Kesinlikle Şimdi gelin Evet. Vurdum mu? Vurabildim abi sonunda Evet gördüm evet o zaman giderim Birler bana bir yerlerden ateş ediyor ama. Okay. O o oh, oh, oh, oh. <gülüyor> Artık daha fazla buradan şey yapamayacağız. Geliyorum abi ben de size doğru. Ama ben de siperdeyim. bekliyorum her yerden adam geliyor çünkü kuşattılar beni. Oh. Duabi, geldim. Oh. Geldim mi? Evet ama yarı ölü şekilde. <gülüyor> Afi ah, bir bombamız olsay, bir şeyli bombası. Evet ya vallahi çok güzel olur diyor. Of, of, of, of. Nereden sıkıyorsunuz? Şeyde yukarıdalar. Biraz erken mi saldırdık acaba? Galiba. Ben şu dürbünü bir maksimum zoomlayayım da orada gözüküyor. Görmüyor Evet. Haa tamam. Grab data dediğine göre düşman kalmamış tanıdık. İçeriye gir. Alt katta şey olması lazım. Laptop gibi bir şey olması lazım. Hemen abi. Bayağı da karanlık burası. Evet. Ve bir laptop. Evet. Evet. diyor bizim başkan Evet. Evet. Bu laptop alıp yanımızda mı götürmemiz gerekiyor yoksa Evet. Yo, tamam onu Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet demez. <gülüyor> Gel. İlerleyelim. O zaman ne yapıyoruz? Zafer. <gülüyor> <gülüyor> ee, nasıl yapıyorduk? Yalnız gene vuruyorlar bize ha. Zafer yaparken ölecektim. <gülüyor> Nikka vuruyorlar bize ha. Zafer yaparken ölecektim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Arada Zafer diye pimdarka ben. <gülüyor> <gülüyor> ee. <Evet. Evet. gülüyor> Oda farklı bir zafer tabii. <gülüyor> Şeyde de ne boş. musun? O da evet, evet, evet, evet. evet olmuyor. Da... Ya. Çok keyifliydi ya. Aynen. Hey you. That's rock man. O Öyleyse. Silah o da aldı benim silahım <gülüyor> Aa sizin silah efsane ya Evet bir şarjör fırlat da görelim bakalım Buyurun abi <gülüyor> Ya işte budur ya Bu <gülüyor> çok hızlı geldi <gülüyor> Ve. <gülüyor> ya şu vurarak değiştirme olayını bir de seviyorum oyunda ya Evet vurarak değiştirebiliyorsun aynen öyle Taklıyor diye çıkıyor Olay şakası yok. Arkadaşlar, umarım siz de bizim kadar eğlenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Aynen Aynı arkadaşlar. Onda. Şahsen biz bayağı bir eğlendik özellikle. Şuradaki e, ortam yani gerçekten keyifli ve güzel. Evet, aynen öyle vallahi. Öyleyse doğa abi çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için Zeracalibre'e ben, ben teşekkür ediyorum kendine iyi bak Sağolsun görüşmek üzere Çok güzel. görüşmek bye. üzere Arkadaşlar bay bay yapıp duruyor. yapalım bari Bay bay Bu da bye bizim bye. oynadığımız Scope ile katılan farklı bir arkadaş <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyleyse sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar Hoşçakalın kendinize iyi bakın İyi bakın